Evet arkadaşlar şimdi Burak'ın KTM 250'sine bineceğiz. Dük 250. Bir kullanayım bakayım nasılmış bu da. Allah. Boyç. Sertmiş lan bu. Ana kazık gibi. <gülüyor> Gazı da mı sert? Evet. Birinci vitesteymiş. Neyi aldık? Bismillah. <gülüyor> o hafif hafif kanka. Burak da benim motora biniyor. Bir bakalım. Beraber turlayacağız. İlk izlenimlerim biraz daha sele yukarıda geniş. Ayrıca selesi acayip sert Bak, hemen kavruyor şuradan dönelim de şu ilerden ineriz aynalar mükemmel Oo. Tabii benimkinden daha beygirli bir alet bu daha torklu bir alet. Zaten yavaş yavaş gideceğiz. Bunun freni nerede lan? Oha! Freni de çük gibi yapmışlar. Freni arıyorum. Fren nerede diye. Vites de öyle. bir tur olmayacak. Şuradan ileri doğru gideceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Ama oturuş pozisyonu falan mükemmel bunun. Dik oturuyorsun ya. Pulsar gibi değil. Ben pulsara bir gidon yükseltme alayım. Biraz daha toklu. Evet. Yalnız bunu frenine alışamadım ben ya. Nerede bunun freni? Vitesine de alışamadım. Arka fren manetleri ya daha doğrusu ayağınıza bastığınız yer çok küçük. Biraz daha yüksek. Ani tepkileri var ya aletin. Aletin ani tepkileri var. Şuradan Allah Burak bir şey söylüyor. Şuradan döneceğiz zaten. Sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş dönelim. Şu vatandaşlar geçsin. Evet. Göstergesi çok iyi zaten. Vites falan da var. Göstergede. Aynalar dediğim gibi süper. Şunu kapatalım. Sanki bar taburesinde oturuyormuş gibi hissettim kendimi. <gülüyor> Cidden öyle bir oturmuş pozisyonu var ya değişik. Pulsarda biraz daha gömülü oturuyorsunuz. Oturduğunuz zaman gömülüyor. ileri doğru gidelim. Sonra geri gelelim. Süspansiyonlar biraz daha sert. bomba. Evet. Süspansiyonlar pulsardan biraz sert. O da tabii ki viraj kabiliyeti için önemli. Ama güzelmiş alet ya. Şu oturuş pozisyonu çok iyi. Gidon süper. Vites biraz sert atıyor. Benim Pulsar'da da böyleydi. Motor yağı değiştikten sonra daha yumuşak olmaya başladı vites. Vites kutusunu normal yağ yağlıyor bunda. Bunun içerisinde de alıştırma yağı, rodaj yağı olduğu için büyük ihtimal orada bir sıkıntısı var. Ama dediğim gibi rodaj yağı değiştikten sonra sıkıntı olmuyor. Bunda da güzel yani. Ama güzel bir şey alet. Şuradan dönelim. Arkadaşlar bu motorda önde arkada ABS var. 250 cc Amortisörler biraz sert Koltuk selesi Biraz sert Sele daha doğrusu biraz sert Fren manetleri yani ayak teker fren arka fren arka fren maneti biraz ufak vitesle biraz ufak o yüzden alışma süreci tabii ki olacak Nereden giriyorduk ya? Burak galiba girdi. Evet. Biz buradan giremiyorduk. Şuradan bir dönelim. Ha bir de gidon açısı bunda daha çok. Gidon açısı daha iyi. Benimkinde geri gelip tekrardan dönmen lazım. Bunda gayet iyi. Normal bir şekilde gidebiliyorsun bunda dönebiliyorsun biliyorsun. Güzel ya alet. Benim alet de yakışıklı duruyor ya. Baksanız da gayet iyi duruyor vallahi ha. Dük 250. Güzel güzel. Kanka seninki biraz daha yüksek. Gidon da biraz yüksek. Geniş. Oturuş atış açısı bayağı bildiğin barda taburede oturuyormuşsun gibi. 10 numara. Süper. Benimki biraz daha aşağıda olduğu için böyle oturuyor. Seninkinde yatık pozisyonda oturuyorsunuz. Evet. Ama kullanım kolaylığı açısından çok kolay abi. Hadi ya. Acayip kolay geldi bana biliyor musun? Seninkinde? Vites geçişlerinde hiç sarsma yok burada. Çünkü bu abi şey biraz zor motor yani. Zor motor değil aslında. Neden biliyor musun? Benimki de öyleydi. Alıştırma yağı var ya içinde. Bunun devreyeci yağı da normal motor yağı ile beraber kullanıldığı için eee Rodaj değiştiği zaman seninki de benimki gibi olacak. Mesela seninki de geçerken çat çat yapıyor. Benimkinde de yapıyordu onu. O karakteristik ses abi. Herkes de yapıyor. Sordum. Ama bak görürsün sen de. Değiştikten sonra ya 10 numara olacak. Kullanımı abi. Mesela gazı korkutmuyor insanı. Böyle gazı verdikten <gülüyor> Aynen. korkmuyor. Tatlı tatlı. Aynen. Tatlı tatlı alıyor gazı yapıyor. Bunda biraz gaz verdim de <gülüyor> evet biraz... aynen. <gülüyor> Bir de şu fren var ya o kadar küçük ki ilk başta bastım. Lan dedim bu nerede? Ona alışmak lazım. Abi ona alışınca çok rahat senin fren bana çok yukarıda geldi. Allah Allah. Şöyle duruyor gibi geldi. frene <gülüyor> basacağım, ayağı kaldırıyorum, böyle <gülüyor> Ben Bende hiç öyle bir şey olmadı ya. Abi şimdi bundan sonra zor geldi. Doğru söylüyorsun. ben sana vereyim şöyle. Evet, evet. O da KTM, bu da KTM ama. <gülüyor> Yok ama. bu seninki on numara ya. Ama şu oturuş pozisyonuna bayıldım abi. Böyle taburede oturuyor gibi oturuyorsun. Bir de yüksek seninki. Gidon yalnız, aralardan geçerken sıkıntı anlamışsındır evet, böyle. Evet, bayağı açık duruyor. Kaydın mı öne? Yo öne kaymadım. İşte sen A böyle gerçeği, ayak mototilini yapacak yerin olmuş. Aynen, ayaklarımla tuttuğum için bir de tankı Hı -hı. sıkıntı olmadı yani. Aynalar zaten efsane. Aynalar süper abi. 10 numara gösteriyor. Hiç ayar mayar yapmadım bak, öyle bindim. Süper. Ben de senin gibi de yapmadım ama senin... ...nozsuz çıkıyor. Aynalar <gülüyor> güzel olmuş. Ama sağ taraf senin oturma pozisyonuna göre ayar çok yukarıda. Ama güzel, sol güzel gösteriyor. İyi olmuş ya. Yani. Vallahi benim ayarıma o tam gayet güzel güzel bir şey alet güzel abi ya ben de memnunum Allah'a şükür güzel güzel.